Bir laşlar lan görüyorum, Aç çıkıyorum. Öldü bir tane. Gizliler. Bir tane daha öldü. Bir tane de önümde sanırım. Ölür. Güzel